Merhaba arkadaşlar bugün 22 Haziran Cumartesi gününün astrolojik etkilerini çekmek üzere bu videoyu hazırlıyorum. E, 22 Haziran günü e, günlük saatlerinde Ay kova burcunda seyrine devam ediyor olacak ve e, akşam saatlerinde Ay balık burcunda transitine başlayacak arkadaşlar. Dolayısıyla gün içerisinde ayın burç değiştirmesine şahitlik edeceğiz ve duygularımız e, akşam saatlerine kadar daha bütünsel, daha mantıklı, daha realist olurken akşam saatlerinden itibaren daha duygusal, daha manevi havalar içerisinde olabilir. Biliyorsunuz güneş ikizler burcu transit tamamlandı ve güneş yengeç burcunda transitine başladı. Ve günün ilk görünümü akşam 17 civarında ayın güneşle olumlu açısı. Dolayısıyla özellikle... Öğleden sonra akşam saatlerine doğru mantığımızı, duygularımızı güzel bir şekilde harmanlayabileceğimiz, güzel kararlar alabileceğimiz, ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz arasındaki dengeyi rahatlıkla kurabileceğimiz ve dediğim gibi objektif bir tutumla duygularımıza ve şu anki realiteye bakış açısı geliştirebileceğimiz bir gün diyebilirim. Oldukça güzel etkileşimleri söz konusu. Cumartesi günleri satürn günüdür. Esasında e, daha iyi odaklanabildiğimiz, daha iyi çalışabildiğimiz günlerdendir. Bugün de e, öğleden sonra e, kova burcundayken artık güneşle e, bu güzel açıyı gerçekleştirme orbuna yaklaşıyor arkadaşlar. Ve daha sonra akşam saatlerinde güneşle tam açı gerçekleşiyor ve oranın üstünde destekleyici bir açı meydana geliyor. Dolayısıyla e, duygusal olarak e, kendimizi oldukça rahat hissedeceğimiz ee, geriye dönüp baktığımızda eğer tatil yapan arkadaşlar varsa bugün içerisinde haftanın güzel bir muhakemesini yapabileceğim, e, şu anki realiteyi güzel tespit edebileceği ve oranın üstünde buradaki güzel desteği ile beraber e, Kafamızda farklı bir ışık yanabilir yani hiç ummadığımız yerlerden sıra dışı fikirlere kapılabiliriz ve bunlar bizi geliştirebilir. Aldığımız ani haberler bizi mutlu edebilir. E, Teknoloji ile ilgili yapmış olduğumuz işler e, olumlu sonuçlar verebilir. Onun dışında kendimizi her zamankinden dediğim gibi daha dengeli daha dingin hissedebiliriz ve burada e, sürpriz e, olumlu gelişmelere de açık olabiliriz. Özellikle e, su burcu olan arkadaşlar, akrep yengeç ve balık burcu arkadaşlar ve toprak grubundan e, boğa, oğlak ve başak e, burcu arkadaşların daha pozitif etki üzerlerinde hissedebilecekleri bir gün diyebilirim. Aynıca e, sıfır derecenin oldukça aktif olduğu bir gün olduğundan mütevellit yeni başlangıçlar açısından da değerlendirilebilir bir gündür. Başlangıçları temsil eden, başlangıçları destekleyen bir gündür. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğeni tıklar ve aşağıda yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.